Merhabalar ismim Cevair Bu videoda Winch ile nasıl giriş yapılır nasıl login olunur bunu göstereceğim bir web browser açıyorsunuz ben şu anda Chrome sayfası açtım bu Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera olabilir fark etmez buraya Test Informatik PLM yani ben kendi Winch URL'imi yazıyorum sizde size sağlanan Winch URL'sini yazıp genelde sonunda Winch.app olur Winch app. bu şekilde giriş yapıyorsunuz Kullanıcı adı şifre soruyor. Burada size sağlanan kullanıcı adı şifreye girebiliyorsunuz. Bu URL'yi ya da kullanıcı adı şifreyi öğrenmek isterseniz kendi bilgi işlem departmanızı sorabilirsiniz. Ee, bu genelde aktif direktör e entegrasyonu yaptığımızda Windows'a kendi kullanıcınızla oturup açarken girdiğiniz kullanıcı adı ve şifreyle aynı olur. Siz onu değiştirdiğinizde bu da değişir. Ee, sürekli şifre değiştirmek zorunda ya da bunu takip etmek zorunda kalmazsınız. Kurumsal sistemlerde genelde böyle kullanmak tercih edilir oturum aç diye girdiğinde binçil e, giriş sayfası e, beni karşılıyor.